Bu videoda size kırılmadan bahsedeceğim kısaca. Esas konumuz sismik dalgalar ama konuya daha genel bakarak hızlıdan yavaş ortama ya da yavaştan hızlı ortama geçişlerdeki yansımanın nasıl olduğunu anlayarak başlayabiliriz. Aslında bu durumu diğer dalgalarda, mesela ışık dalgalarında da görebilirsiniz. Şimdi diyelim ki burada yavaş bir ortam, burada da hızlı bir ortam var. Yavaş olan sıvı, akıcı bir şey olsun, hızlı olan da katı olsun. Şuraya da bir sınır çizelim. Suyun içinden geçen dalga pi dalgası olsun, bunu sınırı yatay bir şekilde çiziyorum. Dalga buradan başlıyor ve hızlı olan kısma geçiyor. Pi dalgası bu bölümde daha hızlı hareket eder. Bunun sebebi hızlı ortamın daha yoğun olması ve moleküllerin birbirlerine daha hızlı çarpmaları. Aynı zamanda molekül zincirinin reaksiyonunun daha hızlı hareket edebilmesi. Gördüğünüz gibi hiç kırılma, yön değiştirme yok. Tekrar ediyorum, dalga yön değiştirdiğinde kırılma meydana gelir. Şöyle göstereyim. Şurada bir sınır var diyelim ve buna çarpan bir dalga, işte bu kırılmadır. Eğer dalga sınırdan geçip biraz eğilirse, yani yönü değişirse, işte bu bahsettiğimiz kırılmadır. Açıkça görülüyor ki, pi dalgasında herhangi bir kırılma meydana gelmedi. Bir araba çizelim şimdi. Bir araba çizelim, bu arabanın kuş bakışı görünüşü. Bu ortamda yani yavaş ortamda arabanın tekerlekleri yavaş ilerler. Sanki yolda çamur varmış gibi. Peki araba sınıra geldiğinde ne olur? Sağ öndeki tekerlek daha hızlı gittiği için çekmeyi yani çekişi önce o yaşar. Sol taraftaki tekerlekse hala çamura saplanmış durumda. Sonuç olarak arabanın yönü değişir. Aracın yönü bunun gibi bir şekilde olur. Bu durumda aynısı dalga içinde geçerlidir. Pi dalgası sınıra yaklaştığında açısı bunun gibi sapar. Tam tersi de olabilir. Hızlı ortamdan yavaş ortama giden bir dalga var. Yine bunu araba şeklinde düşünelim. Şimdi de bu tekerlekler çamurda, o yüzden yavaş hareket ediyorlar. Buradaki tekerleklerse daha hızlı giderler. Sonuç olarak arabanın yönü değişir. Yani bunun gibi bir kırılma yaşanır. Buraya kadar genel bir anlatımda, şimdi de dünyada dolaşan ses dalgalarını, hatta sismik dalgaları düşünelim. Peki dünyanın yapısını nasıl anlayabiliriz? Bir dünya çizelim önce. Şurada diyelim ki bir deprem yaşandı. Buradan çıkan pi dalgaları hiç kırılma olmadan dümdüz bir şekilde dolaşır. Yani depremin meydana geldiği yerden düz bir şekilde dağılırlar. Dünyanın derinlerine indikçe, birbirine sıkıştıran kayaların olduğunu, bu yüzden de daha çok baskı ve yoğunluk olduğunu biliyoruz. Diyelim ki dünya, tek katı bir maddeden yapılmış, tamamen katı. Şimdi de tam tersini düşünelim. Burada daha az yoğunlukta bir tabaka var. Şuraya çiziyorum, bu dünyanın yüzeyi. Şurada da biraz daha yoğun bir tabaka olduğunu düşünelim. Hatta biraz daha yoğun bir üçüncü tabaka da çizelim. Bir tane daha tabaka çizelim, bu da en yoğun olan olsun. Yani şimdi pi dalgası daha hızlı ve yoğun dolaşacak. Diyelim ki pi dalgası şuradan bu açıyla geliyor. Yine bunu bir arabaymış gibi düşünelim. Bu tekerlekler diğer taraftakilere göre daha hızlılar. Bunun sonucunda da araba sola doğru yön değiştirecek. Artık böyle hareket edecek. Yani artık daha da sola doğru yön değiştirecek. En az yoğunluktan en fazla yoğunluğa gittiğimizde dalgaların kavisli olduğunu göreceksiniz. Bu devamlı olan bir şey. Biraz daha derine gittiğimizde daha da yoğunlaşacak. Burada yoğunluk en az seviyede, burada ise en üst seviyede. Peki o zaman kırılma nasıl görülecek? Pi dalgası işte böyle görünür. Dışa doğru bir kıvrılma. Bu çok basit bir örnek. Diyelim ki en yoğun olan yer merkez. O zaman pi dalgası nasıl dolaşır? şurada bir deprem meydana geldi diyelim. Dümdüz aşağıya doğru inen dalgalar yine aynı şekilde hareket ederler. Dar açıdan gelen dalgalar derine gittikçe dışa doğru bir açıyla dağılırlar. Şuradaki örnekte gördüğümüz gibi. Bu açı da böyle olacaktır. Ve diğerleri de böyle devam edecekler. Diğer videolarda şimdi öğrendiklerimizden yararlanacağız bu bilgilere dünyanın bileşenlerini anlayabilmek için ihtiyacımız olacak. Hoşçakalın